Peki hocam dürtü kontrol bozukluğu ile bağımlılıkların nasıl bir ilişkisi vardır? Yatkınlık söz konusu olabilir mi? Ee, özellikle dürtü kontrol problemlerinde ödül gördüğü zaman hemen harekete geçme söz konusudur. Dolayısıyla bu hemen harekete geçme sonuçlarını düşünmeden hareket etme. Tehlike bana dokunmaz fikri ve buna bağlı olarak da risk alma söz konusudur. Risk almayla birlikte bir adrenalin e, salgılanması e, ve buna bağlı olarak da o heyecanın Belli bir bağımlılık yapıcı etkisi de vardır. Dolayısıyla kişi o e, olumsuz davranışı ortaya koyarken belli bir ödül sisteminde aktive olması söz konusudur. Ödül eksikliğinin, ödül arayışının giderilmesi söz konusudur. Bu durumda da e, biraz önce bahsettiğim bağımlılık yapan etkenlere ve unsurlara karşı bir yatkınlık söz konusudur. Dolayısıyla bir arayış, e, ödülle karşılaşma, bunu elde etme düşüncesi ve sonuçta tekrarlayan bağımlılık davranışı. Ve bağımlılık davranışı yeri geldiğinde teknoloji bağımlılığı, yeri geldiğinde madde bağımlılığı, yeri geldiğinde bazı olumsuz davranışların ortaya konması, yeri geldiğinde hırsızlık, yeri geldiğinde işte e, öfke ve şiddetin ortaya konması e, vesaire bir dizi bağımlılık e, unsuru olabilir. Burada sadece madde bağımlılığı akla gelmesin. Kişi e, örneğin e, bir e, pornografi bağımlısı da olabilir. Veya uygun olmayan bir e, davranışı sürekli tekrar ettiği için ondan eğer ödül ve haz alıyorsa bunun da tekrarı söz konusu olabilir. O tekrarların kişinin hayatına ne kadar hakim olduğu, kişiyi ne kadar bağımlı hale getirdiği, kontrol altına aldığı ve e, buna bağlı olarak da bağımlılık kriterleri ne kadar karşıladığı göz önüne almalı. O yüzden dürtü kontrol problemi olan her kişi bağımlılık potansiyeli taşır diye net bir şekilde söyleyebiliriz.